Birinci sorumuzda bir afiş var. Öncelik yayanın, öncelik hayatın diye. Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar. Hükmü getirildi. Evet, bu hükümle ilgili bir sorumuz var. Bu afişte sözü edilen uygulama, İslam dininin korunmasına önem verdiği temel haklardan hangisiyle doğrudan ilgilidir? Şimdi, sevgili öğrenciler, Peygamber Efendimizin hadisinde geçtiği şekliyle beş temel hakkın korun, korunması istenmiştir. Bunlarla ilgili olarak bu parçamızda verilen özellikle e, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara yayalardan bahsettiğine göre insandan bahsediyor ve e, şıklarımıza baktığımız zaman A. Mal B. Akıl C. Can de din ee, haklarının korunması ile ilgili soruyor. O halde insandan bahsettiğine göre öncelikle e, canın korunması ile ilgili şıkkını yani C şıkkını doğru olarak cevaplamamız gerekiyor Evet ikinci sorumuzda,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 İnanma ihtiyacı insanda doğuştandır. 3. İnsanların başkalarına karşı sorumlulukları vardır. 4. İnsan zamanını iyi şeyler yaparak değerlendirmelidir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Şimdi birinci şıkta kötülüklerden Allah'a sığınılmalıdır. Bununla ilgili ayeti kerimede çok yakın bir eşleşme göremiyoruz. 2. İnanma ihtiyacı insanda doğuştan vardır. Elbette burada da çok doğrudan ilinti kurabileceğimiz bir madde söz konusu değil. 3. insanların başkasına karşı sorumlulukları vardır. Evet, baktığımız zaman ayeti kerimeye birbirlerine hakkı tavsiye edenler, demek ki bir sorumluluğun neticesinde birbirine karşı görevler olanlar, birbirine sabrı tavsiye edenler bölümü bu şıkla, Ilintirle, ilintirlenemdirir. E, 4. insan zamanını iyi şeyler yaparak değerlendirmelidir. Evet, zarara uğramamak için insan gerçekten de zamanın kıymetini bilmek zorundadır. O halde burada biz 3 ve 4. şıkları ilişkilendirilebiliriz. Bunun da e, görüldüğü madde D şıkkıdır, doğru cevabımız. Üçüncü soruda İslam dini sadece Allah'a kulluk etmeyi, ona güvenmeyi ve yalnız ondan yardım dilemeyi emreder. Türbe ve yatırlardan medet ummak, dileğin kabulü için ağaçlara bez bağlamak gibi, akla ve mantığa uymayan, insanları dinin özünden uzaklaştıran ve yanlış anlayış ve inanışlardan uzak durulmasını ve dinin yalnızca Allah'a tahsis edilerek ibadet edilmesini öğütler. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şu şekilde ifade edilmiştir. Metindeki boşluğa anlam akışına göre aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir? Evet, A şıkkı, de ki "Rabbim adaletle davranmayı emretti." B. "O halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et." C. Ey iman edenler, mallarınızı sizden karşılıklı anlaşmadan doğan bir ticaretten başka haksız nedenler ve yollarla batılca yemeyin. De Eğer Allah'ın dünyada ve ahirette sizin üzerinizde fazla ve rahmet olsaydı, içine daldığınız dedikodudan dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Nur suresi 14. ayeti vermiş. Şimdi parçamıza döndüğümüz zaman özellikle... Ee, Kurafelerden batıl inançlardan uzaklaşarak inanışların uzak durulması ve dinin yalnızca Allah'a tahsis edilerek ibadet edilmesini öğütler bölümü bizim şıklarımızdan B şıkkıyla tamamen doğrudan örtüşüyor. B'de neydi bir kez daha okuyalım o halde sen de dini Allah'a has kılarak ihlasla kulluk et maddesidir. Doğru cevap olarak, istenen cevap olarak da B şıkkını işaretlemiş oluyoruz. Evet, dördüncü sorumuzda bir hükümdar arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkmıştı. Yolu üzerindeki bir köyde çok yaşlı bir adamın tarlasına fidan dikmekle meşgul olduğunu gördü ve yanına gidip şöyle dedi. Baba sen ne diye fidan dikmeye uğraşıyorsun? Maşallah yaşını yaşamışsın. Bu diktiğin fidanların meyvesinden belki de yemeyeceksin. İhtiyar şöyle cevap verdi. Diktiğim fidanların meyvesini benim yemem şart değil. Evlat biz nasıl bizden öncekilerin diktiği fidanların meyvesinden yiyorsak bizim diktiğimiz fidanların meyvesini de bizden sonrakiler yer. Bu metin Deki yaşlı adamın davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında değerlendirilir? Evet, bir sadakayı cariye, iki veya a sadakayı cariye, b fıtır sadakası, c zekat, d fidye. Evet, şimdi burada e, özellikle vurgulanan şey yapılan iyiliğin, Kendisine ve kendisinden sonra gelecek nesillere hizmet edecek şekilde devam eden bir iyilik olması. Evet bunu da şurada özellikle evlat diye başlayan yerde biz nasıl bizden öncekilerin diktiği fidanların meyvesinden yiyorsak bizim diktiğimiz fidanların meyvesinde bizden sonrakiler yer bölümü. Evet şimdi A şıkkında sadakayı cariye. Sadakayı cariye demek cereyan eden devam eden sürekli sadaka demek. Evet böyle bir hayır işleyen insan hem insanlara hizmet oluyor etmiş oluyor hem de Rabbinin katında e, aynı zamanda bir sadaka vermiş oluyor. Ve bu yapmış olduğu iyilikten insanlar istifade ettiği sürece bu iyiliği yapan kişinin amel defterine de sevap defterine de sevap olarak kaydediyor. O halde istenen buradaki doğru cevabımız A şıkkı sadakayı cariyedir. Son sorumuzda Hz. Peygamber veda hutbesinde Müslümanlara hitaben şöyle buyurmuştur. Müminler sözümü iyi dinleyiniz ve iyi kavrayınız. Müslüman Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin canı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Evet aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylemekteki amaçlarından biri değildir. Evet bakıyoruz şıklarımıza A. Yaşam hakkı ihlallerini engellemek. Elbette. Ee, ne diyor? Müslüman bir Müslümana diğer Müslüman kardeşinin canı da malda da helal olmaz. Böyle bir e, lüksümüz olamaz. B. Kişilerin mülkiyet haklarını korumak. <gülüyor> Bütün Müslümanlar kardeştir, dokunulmazdır. Gönül hoşluğuyla malını vermişse o hariç ama diğer e, surette başkasının malına izinsiz el sürmek yanlıştır. C. Toplum huzurunu sağlamaya yönelik tedbirler almak. Elbette bu düşünülebilir. Efendim, kardeşler arasındaki miras, payla miras paylaşımının şartlarını açıklamak. Verilen metinde bununla ilgili herhangi bir bölüm göremediğimiz için doğru cevap olarak biz D şıkkını çok rahatlıkla işaretleyebiliriz.